başlıyor dolar 18,10 euro 18,18 18, altın 1016,68 borsa 3.20 ve bitcoin 21.127 ile günü düşüşle kapattılar. Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu. Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak. Aday olaca iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış geldi seçimi ilk turda alırız dedi. Fiyabaca Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Vesteryo ile anlaşma sağladı. AK Parti Rösas 2'den e 15 milyon TL'lik köprük dalarına cevap geldi. Üspatlar Millet milletvekilinden istifa ederim dedi. Aldıkları zam öğrenen belediye işçileri davul zurna işinde çiftlete ile oynayarak kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi. Ders vermeye hazır mısınız dedi. Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi. O aile şikayetten vazgeçti. Alkolü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özelliğinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.